Ee, muhterem hocamızı 1976-77 öğretim yılının ortalarında bir vesileyle arkadaşlar grubuyla tanıdık. O zaman çok meşhurdu e, Trabzon'un Faroz mahallesinde e, bir eve gidip geliyorduk. Sohbet oluyordu orada. E, hocamızı tanıdığımız zaman hocamız Trabzon Lisesi'nde öğretmendi. Zaten biz onu görür görmez bizimle tanıştı. Ve bize ilk tanıştığımızda şöyle bir öneride bulunurdu, tavsiyede bulundu. Çocuklar dedi, derslerinize iyi çalışın. Büyüklerinize, anne babanıza saygılı olun. Vatanınızı, milletinizi sevin. Ve Allah'a hakihi kul olmaya çalışın. Yani ibadetlerinizi unutmayın. İbadet etmekten geri kalmayın. Bu tavsiye üzerine... Biz adeta bütün arkadaşlar, o zaman Trabzon İmmadip Lisesi'nin lisesi, o zaman lisesiydi. Fakat biz ortaokul ikinci sınıfa gidiyordum ben. Ee, hocamızın bu konuşması üzerine artık her akşam, yani her hafta hocamız ne zaman gelecek diye biz adeta tabiri caizse iple çekiyorduk o akşamı. Sürekli tanıştığımız, yani görüştüğümüz zaman, sohbet olduğu zaman hocamız bize, derslerimize çalışmamız gerektiğini bize vatanın, bize çok ihtiyacı olduğunu sürekli izah etmeye çalışıyordu, izah ediyordu. Çünkü o zamanlar 1977'lerde malumunuz tabiri caizse anarşik bir dönemdi. O zaman öğrenci olayları oluyordu bizleri tavsiyelerle o olayların dışında tutmaya çalışıyordu ve bizde hocamızın o güzel tavsiyeleri üzerine kendimizi o olayların olduğu hem mevkiden uzak duruyorduk hem de o türlü ilişkiler içerisine girmiyorduk daha sonraları tabii 80 ihtilali dediğimiz meşhur askeri müdahale oldu ondan sonra da Hocamız genelde basın yoluyla, biliyorsunuz icmal dergisiyle insanlara birlik ve beraberliği anlatmaya başladı. Daha önce herkes bir oğlan derken hocamız nasıl bir birlik olmasını anlatmaya başladı. Hem bu arada bütün arkadaşların onunla konuşan, tanışan arkadaşların dünya işleriyle de yani ne iş yapıyorsun, nasıl yapıyorsun, geçinebiliyor musun, bir sıkıntın var mı? Adeta kendi çocuğu gibi, kendi evladı gibi hem çok genç olmasına rağmen şimdiki genel başkanımız Avga Hüseyin Bey yaşlarında tanıdık onu biz. 30 yaşlarındaydı biz tanıdığımız zaman ama o yaşta olmasına rağmen adeta bütün e, herkesten sorumlumuş gibi herkesin işini, aşını, eğitimini bir sıkıntısı var mı diye hem soruyor, ilgileniyor artı bir de öneride bulunuyor diye ondan sonra sürekli bize işte vatan için, e, gelecek için mutlaka bir hazırlık yapın kendinizi eğitin, annenize, babanıza ee, saygılı davranın, onların duasını alıp ayrıca zaman zaman da bir gün sohbet ederken şunu söylemişti hocamız ee, tarihini belki yanlış hatırlayabilirim ama 82-83 yıllarındaydı dedi ki ben Mustafa Kemal Atatürk'ü öyle bir anlatacağım öyle bir tanıtacağım ki Mustafa Kemal Atatürk ne anlatıldığı gibidir ne de iddia edildiği gibidir. Yani bir kesim insan dinsiz diyordu, bir kesim insan da kabul ederek o dinsizlik lafı üzerine kendileri öyle davranıyordu. Halbuki diyordu, sonra da öğrendik tabii bunu, Mustafa Kemal Atatürk, onların dediği gibi bir insan değildir, bu vatanı, bu milleti terleyip toparlayan bir insandır, onların dediği gibi olmaz. Daha 82'ler de söylemişti.